Ey uşaklar, indiki devirde Hayatın çok çetin Her gün şansında bir bahar Sen... sana ba mı çok oyunu bis günün... Canım sabreler ol çok